Gençliğin gözleçleri merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzla birlikte de üçgende alanın 7. köşe taşına geçeceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi yorumlarınızda da okuduğum kadarıyla bu ortamı da merak ediyorsunuz. Şimdi ben bugün sınıf ortamındayım dostlar. Okuldayım yani. Bir yandan ee, online derslerimiz devam ediyor. Birebirlerimiz devam ediyor. O yüzden bir yandan derse giriyorum. Boş vakitlerimde de böyle videolar çekiyorum. Şöyle size bir ortamı da şöyle bir göstereyim arkadaşlarım. Bakın burası bir sınıf. Böyle kaloriferimiz yanmadığı için okul boş olduğundan dolayı UFO'larla ısınmaya çalışıyoruz. Bilgisayarımız orada. Bir yandan bilgisayardan ders anlatıyoruz. Bir yandan böyle size gelip video çekiyoruz. Online derslerimizi de bu sistemde yapıyorum arkadaşlarım. Sistem de bu. Bunu da merak ettiğinizi söylüyorsunuz. Ve bunları gösterdikten sonra şimdi başlıyoruz dersimize. Evet şöyle bir odaklanmasını yakınlaştırmayı bir ayarlayalım. Şöyle sorularımız güzelce gözüksün. Şunu da biraz geriye doğru çekelim hatta çok uzakta kalmasın. Sorular güzel gözüküyor mu? Gayet güzel başarılı bir şekilde gözüküyor. Hemen bira bismillah diyorum odaklanmasını ayarlıyorum. Biraz parlaklığı da açalım. Evet ilk sorumuz arkadaşlar. Diyor ki A-E 12'dir. Dörtgensel bölgenin alanı 72 olduğuna göre BC kaçtır diye bir soru soruyor. Dostlar bunu biz dörtgende alan konusunda bir daha işleyeceğiz tabii ki. <gülüyor> Normalde şu taralı dörtgene ben bumerang diyorum arkadaşlar. Hani şu fırlattığında geri gelen şekil var ya. Ya da Nike'ın simgesine falan da benziyor. Biz bumerang diyoruz buna daha çok ben. Ee, bu dörtgene ve bu alan formülü normalde şu şu AE köşegeni ile bakın bu AE bu dörtgenin birinci köşegenidir. Şu BC de ikinci köşegenidir arkadaşlarım. Bu AE köşegeni ile 12 ile yani BCI ki onu soruyor x dedim ben çarpımının ikiye bölünmüş hali bize alanı veriyor. Ne zaman şurası 90 derece olduğunda. ve yani burası başka bir açı olsaydı. Bu sefer buraya sinüs o açıyı da yazacaktık. Sinüsünü yazacaktık. Ama 90 olduğu zaman sinüs 90'ı yazmamın bir anlamı yok. Çünkü sinüs 90 1 olduğunda çarpıma etki etmiyor. Dolayısıyla bu da bizim alanımızı veriyor arkadaşlarım. 72'ymiş alanımızda. Hemen düzenleyelim. 12 ile 72'yi sadeleştirelim. 6, 2 ile de 6'yı çarparsak x eşittir. 12 geliyor. Birinci sorumuzun cevabı. Şimdi bunu... Şöyle de çözebiliyoruz dostlarım. Bakın bu da dörtgensiz çözümü. Yani şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Şimdi şu üçgenin alanını, sadece bunun alanını bulmak istesem ben. Şurası tabanı, 12 taban. Bu tabana inen yükseklik bakın dışarıdan uzantısına inmiş, şuraya inmiş A. O zaman soldaki üçgenin alanı A çarpı 12 bölü 2'dir artı sağ taraftaki üçgenin, şu üçgenin taradığım üçgenin alanı da B çarpı 12 bölü 2'dir. B çarpı 12 bölü 2. Ve bunların ikisinin toplamını bize 72 olarak vermiş tüm dörtgenin alanını. Buradan 12 ile 2'leri sadeleştirirsem 6A 6B gelir. 6 parantezinde yani A artı B eşittir 72 çıkar. 6'ya bölersek de A artı B eşittir 12 gelir. Zaten bize de A artı B'yi soruyor des. Geldik ikinci sorumuza dostum. Bakalım ne diyor? Şimdi paralellik var sorumuzda. Ben şöyle bir taktik öğretirim genelde öğrencilerime. Derim ki soruda paralellik var ve alan soruyorsa verilen 2 değeri çarpıp 2'ye bölün. Yani 12 ile 2'yi çarpın arkadaşlar 24 2'ye bölün 12. Bu sorunun cevabı 12 olarak çıkar. Ama tabii biz bir de bunu normal yolla da yapalım hemen. Bakın şimdi şu üstteki üçgenin alanını aynı birinci soruda yaptığım gibi yapacağım. Bu üstteki üçgenin alanını bulacağız arkadaşlar. Şöyle uzantısını aldım tabanın. 2'nin uzantısını alıyorum. Bakın bu ikiye yukarıdaki üçgenin yüksekliği şurasıdır. A dediğim yer. Bu alt tarafı görmeyin dostlarım. 2'nin yüksekliği taralı üçgende A. Hemen bu üst, üstteki üçgenin alanı 2 çarpı A bölü 2'dir desem tamamdır. Bu üst, üstteki üçgeni buldum Şimdi alttaki üçgeni yani şuranın da alanını bulalım. Bakın bunun da yüksekliğini şöyle indireyim. Buna da B diyeyim. Peki burası B ise şurası da B olmadı mı arkadaşlar? O zaman bu alttaki kırmızı üçgenin alanı da 2 çarpı B bölü 2 oldu. Ve bakın A ile B'nin toplamını 12 vermiş bize. Şuradan ikileri sadeleştirdim. Geriye ne kaldı alanlar toplamı? A artı B. Yani direkt 12 geldi cevabımız. Evet. Üçüncü sorudayız. DC paraleldir AB'ye diyor. Tamam. Bir de AD paraleldir CE'ye. Orası neresi? Şurası. Yani şu da buna paralelmiş. Bunu da gördük. Sonra AB, DC'nin 3 katıdır diyor. Buraya K diyelim. AB'ye 3K yazalım. Alan ECB. E, şu üçgenin alanıyla EDC, EDC. Şu üçgenin alanlarının oranını bizden istiyor bu adam. Bakalım neler yapacağız şimdi burada da. Ee, bir de şunlar paralelde birbirlerine bunu da gördük. Şunu da şöyle bir uzatalım dostlarım şurayı da. Burası K ise buraya da K diyelim. Buraya da 2K kalsın. Bu 2K'yı da yazmış olalım böylelikle. Şimdi bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanını kıyaslayacağız maviyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağım şimdi. Şu CE kenarına biz şu kenara bir isim verelim. A diyelim. Şimdi bu alttaki üçgenin alanını yani ECB'nin alanını şöyle bulur. B'den bir yükseklik indirirsem bu A kenarına ki uzantısına indirdik. Bu yükseklik çarpı A böyle 2'dir. E hocam şuradan da bir yükseklik indirirsek biz bu sefer de bu üçgenin alanını yani şu taradığım üçgenin alanını buradaki yükseklik çarpı a bölü 2 diyerek de bunu bulabilirim. Şimdi demek ki biz tabanları aynı olduğu için yüksekliklerin oranını bulsak yeterli bizim için. Bakın onu da nereden bulacağız? Şu açıya, şuradaki açıya x dediğimde bu açının da x olduğunu gördüm z harfinden dolayı. Peki bunlar benzer çıktılar dostlar. Bakın burada 90'ın karşısında k var. Burada 90'ın karşısında 2k düştü. Yani 1'e 2 oranı var bu iki dik üçgen arasında. O zaman bu yüksekliğe H dersem bu yükseklik kesinlikle 2H olacak. Benden alanların oranını istediği için aslında yükseklik oranı 2H bölü a A'da 2'dir. Cevap Adana'dan çıkar diyebilirim. Hatta bunu şöyle de göstereyim. Bakın kırmızı üçgenin alanı tabanı A yüksekliği 2H bölü 2'dir. Bölü mavi üçgenin alanı E yine tabanı A. Yüksekliği haş bölü 2'dir. Bakın ağlar gider, haşlar gider, bölü 2'ler gitsin ikisinde de yukarıda 2, aşağıda 1 kaldı. 2 bölü 1'den sorumun cevabı geldi. Evet buna bakıyoruz. Bakın bu da birinci şeklimizin e, aynısı neredeyse bumerang dörtgenini vermiş bize. Orada da öğrettiğim yöntemi yapacağız şimdi dostlar. Ne demiştim orada? Köşegenlerini çarpın bumerang dörtgenin. Birinci köşegeni 6'ı. İkinci köşegeni BC. O zaman 6 çarpı BC'mizde 10 kök 3 bölü 2. Burası 90 olsaydı bitti demiştim, bu kadar demiştik ama birinci sorumuzda 60 derecesi de buraya bir de çarpı 60 derecenin sinüsünü yazıyorsunuz. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. O yüzden buraya kök 3 bölü 2'yi de çaktım. Şimdi sadeleştirmemizi yapalım dostlar. Bakın 2 ile 6'yı sadeleştirelim 3. 2 ile onu sadeleştirelim. 5. Kök 3 ile kök çarpımı 3'tür. Ne kaldı? 3 kere 5. 15. 15 de 3'ün çarpımı. 45 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 7 numaralı köşe taşı tamamdır. Hemen 8 numaralı köşe taşına geçtim dostlar. Birinci sorumuz. ADC üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Bakın bu bir dik üçgen. 6, 10 sa burası, tabii ki burası kesinlikle 8, 6, 8, 10 dik üçgeninden yani 3, 4, 5'in iki katı. Sonra bütün dik üçgenin alanını biz nasıl buluyorduk? Dik kenarlarını çarp, yani 6 ile 8'i çarp ve 2'ye böl. Buradan 24 gelir. Bir kenar ortay, üçgenin alanını tıpkı kenarı 2'ye böldüğü gibi... Alanını da 2'ye böler dostlarım. 12, 12, 2'ye böler. Bizden de ADC'yi istiyor. 12'yi istiyor yani. Cevap Adana'dan çıktı. İkinci sorumuz. Bakın yine şurada bir 6, 8, 10 üçgeni geldi gözümün önüne arkadaşlarım. 6, 8, 10. O zaman burası 8. Şimdi bakın şuradaki üçgen beyazla gri üçgeni görün. Bunlar kenar ortayla 2'ye bölünmüş. Demek ki buranın alanı A, buranın da alanı A. Şimdi ben 2A'yı bulacağım dostlar. Bakın 2A'lık üçgenin tabanı şurası 9. Dokuz. Bu 9'a bir yükseklik indirmişiz. A'dan inecek zaten inmiş bir tane uzantısına inmiş 8. Çarkıp 2'ye böldüğümde ben 2A'yı buluyorum. Buradan 8 ile bu gitsin 4. 36 çıkıyor 2A. A eşittir 18 geliyor dostlar. Evet geldik 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. ABC üçgeninde orası bir kenar ortay 5, 9, 15'i vermiş bize. Buna göre alan EBC şuradaki bu üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Peki EBC değil mi doğru gördüm? Evet doğru. Şimdi bakın öncelikle şu yüksekliği bulursak biz bütün üçgenin alanını buluruz. Bu yükseklik 9, 12, 15 üçgeninden 12 birimdir dostlarım. 3, 4, 5'in 3 katı. Peki yükseklik 12, tabanı da bakın bize şurası 14 birim olarak verilmiş. O zaman bütün üçgenin alanı 12 çarpı 14 bölü 2'dir. Yani 7 ile sadeleştirdim, 84'tür bütün üçgenin alanı. E bu da kenar ortay olduğu için 84'ü 2'ye bölecek, 42, 42. Demek ki taralı üçgenin alanı 42 birim karedir dedik. Yine bir kenar var ama bir de 30-60-90 üçgeni var. Bakın burada şurası 60 derecedir ki 60'ın karşı 4 köküçse 30'un karşı 4, 90'ın karşı da 8 demiştik. Hatta burada 8 oldu. Şimdi şu üçgenin alanını bulabiliyorum ben. Nereden? Dik üçgen olduğu için dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 4 ile 4 köküçü çarpıp 2'ye böldüğünde 8 3 geliyor buranın alanı. Peki hocam, burası 8 kök 3 ise kenar ortaymış şu doğru bakın ikiye bölmüş tabanı. O zaman şuradaki boya, beyaz üçgenin de alanı 8 kök 3. Zaten bize de onu mu soruyor? Evet, ABD'nin alanını soruyor. 8 kök 3'ü taketledik dostlar. Evet, bu köşe taşımız da tamamdır. 8 numara geldik. 9 numaralı köşe taşımıza ne diyor? AE eşittir 3 tane ED. Kenarların oranlarını vermiş. Biz şimdi alanların oranına geçeceğiz buradan. BD diyor 4M ise DC 5M'dir. Bunu da yazdım. ADC üçgeninin alanı ADC şuranın alanı BDE'nin kaç katıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi ben şuradaki üçgenin alanıyla başlıyorum soruyu yerleştirmeyi. Bakın bu üçgenin alanına A diyeceğim. Hemen üstündeki üçgene 3A yazacağım. Çünkü K'ya 3K oranı var. Ama rasyonel sayılarla uğraşmak istemiyorsanız dostlarım ilk başlangıçtaki üçgeni hep şöyle yazın. İki kenarı var ya bakın 4M ile K. 4 ile 1 yani diyeyim bunları. M ile K'yı görmeyin. 4 ile 1'in çarpımı 4. 4A diyerek başlayın buna. Daha rahat edersiniz. Peki K'ya 4A düştüyse 3K'ya ne düşmeli? 3 katı 12A. Peki şimdi 4M ile 5M'yi kıyaslayacağım. Bakın 4M'ye ne düştü? Toplam 16A düştü. 4 katı yani. 4M'nin 4 katı 16A. 5M'nin de 4 katı düşecek. 20A olacak burası. Bakın eğer üçgenleri kıyaslayacaksanız mesela 4M ile 5M'nin alanlarını kıyasladım ya. Tepe noktaları aynı yer olacak. Bakın 5m'nin tepe noktası nerede? A'da. 4m'nin tepe noktası da A'ya kadar alacaksın. Yani 4m'lik üçgenin alanı 4A'dır. 5m'lik üçgenin alanı 5A'dır diyemezsin. 4m'lik üçgenin alanı tepe noktası buraya kadar gel 16A yapar. Ve soru bize neyi soruyor? ADC 20, BDE 4 5 katı çıktı bakın arkadaşlarım. 20 ile 4 oldukları için Şuna geldik yine alanları oranlayacağız. Bakalım önce şu oranları yerleştirelim. Buraya K, BD'ye 2K deyin diyor. E, ye M, A, E'ye de ne diyor? 3M. Tamam. Tüm alanı da 84 vermiş. E, D, nin alanını istiyor bizden. Hadi başlayalım. Şimdi 1 ile 1'i çarpıyorum. M, M. İlk üçgenin buradan başlayacağım. 1 ile 1'in çarpımı 1. O zaman buna direkt 1A diyorum. Sonra M ile 3M'yi kıyaslayacağım bakın 3M'nin de tepe noktası denizli M'nin de tepe noktası denizli M'ye A düştüyse 3M'ye 3A düşer şimdi neyleri kıyaslayalım K ile 2K kaldı bunları kıyaslayalım peki 2K'nın tepe noktası bakın A'ya kadar gelmiş o zaman K'nın da tepe noktası şu tepeye kadar olacak A'ya kadar gelecek Peki K'lık alana ne düşmüş arkadaşlarım toplamda? Bakın 4A. 2K'ya ne düşer? 8A düşer. Toplam ne oldu? 4 ve 8'in toplamı 12A'yı bize 84 vermiş. A'yı 7 bulduk. Zaten de A'yı soruyordu. Cevap Denizli'den geldi. G ağırlık merkezi. Bakın ağırlık merkezinden paralel bir doğru geçirmiş. Biz artık şunu biliyoruz. Paralel doğru ağırlık merkezinden geçiyorsa yan kenarları 1'e 2 oranında bölecek demiştim. Bunu sürekli söyledik özellikle kenar ortayda ve benzerlik konusunda. Peki alan BEC'yi de 12 vermiş bize. Şuranın alanı 12 birimmiş. Tamam. Buna göre ABC hepsinin alanı nedir diye bir soru soruyor. Bakın biz hemen M ile 2M'yi bir kıyaslamaya gidelim arkadaşlar. M'ye 12 düştü. 2M'ye ne düşecek? 24 düşecek. Peki neresi 24 hocam? Şuranın tamamı arkadaşlar. Tamamı 24. Çünkü bakın M'nin tepe noktası B'ye kadar. 2M'nin de tepe noktası B'ye kadar olacak. Sakın ha, şu üçgene 24 yazmayın. Tepe noktası B'ye kadar olan üçgen. Tamamı 24 yani. Peki tamam hocam burası 24. Bakın şu çizgi 24'ü 2'ye 1 şeklinde bölmüş. Gördünüz mü? O zaman burası... 24'ü 2'ye 1 bölersem şurası 8 olmalı. Burası da 16 olmalı diyorum. 8'e 16. Yani zaten bunların nasıl bölündüğünün önemi yok ama yine de anlatmış olduk. 24 burada, 12 burada arkadaşlarım. Toplam tüm alan 36 geldi. Hepsini soruyormuş bize. Buna geldim. BD'ye 3K derseniz diyor. DC'ye 2K diyeceksiniz. Bunu nasıl yerleştirdiğimizi öğretmiştim zamanında. Ters orantı değil mi? BD'ye bunun yanındaki 3'ü DC'ye de bunun yanındaki 2'yi yazıyorduk dedik. 10'la 12 var. Bu bir dik üçgen gelmiş. Alan ADC nedir diye soruyor. Bizden sadece şuranın alanını istiyor arkadaşlarım. Hemen şu alan dağılımını yapalım. Buna 2A yazalım. Buna 3A yazalım o zaman. Şimdi biz hepsinin alanını bulabiliyoruz dostlar. Yani 5A'yı biz bulabiliyoruz eğer istersek. Çünkü dik üçgenin alanı 10 çarpı yani dik kenarlarını çarp 2'ye Peki 2 ile 12 sadeleşirse burada ne kaldı? 6. Yani 6 çarpı 10'dan 60 çıktı 5A. Peki bu durumda A ne gelmeli? 12 gelmeli 60'ı 5'e bölersem. Ama ben benden ne istiyor? 2A'yı istiyor. Yani 2 tane 12'yi istiyor. Cevabım 24 geldi. Evet 9 numaralı köşe taşımız da tamamdır. 10 numaralı köşe taşındayız şu anda arkadaşlarım. Hemen başlayalım. ABC üçgeninde AH diktir BC. AH neresi? Şurası. G noktası AH C. Üçgeninin ağırlık merkezi. Bakın şurayı kapatayım ben. Şimdi G noktası ağırlık merkezi ise G'den geçen paralel nasıl bölme işlemi yapıyordu? 1'e 2 oranında. Yani şurası K ise burası 2K ya da şurası M ise şurası 2M diyelim. DE paralelmiş. Tamam geç onu. Alan ABD. Şuranın alanı da 60 birim olarak verilmiş bize tamam. Buna göre EBD'nin alanı EBD, şu içerideki üçgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor. Bakalım neler yapacağız şimdi. Buranın tamamının alanı 60'tı. Bunu kullanacağız bir kere. Başka ağırlık merkezi demiş. Bu ağırlık merkezinin olması şu anda çok bir şey ifade edecek mi bize bilmiyorum ama. Şöyle bir başlayalım ya. Şunların alanlarının dağılımını yazalım. Şunun alanlarının dağılımını yazalım ama BH'ı bilmiyoruz. BH bize çok lazım mı peki bunu bulmamız için? Alan A e, B D'yi istiyor bizden. E B D. Yani oradaki BC şey de çok bulmamıza gerek yok BH arkadaşlar. Şöyle yapabilir miyiz acaba diye düşündüm. Şimdi şu BD x olsun. BD'nin uzunluğuna x diyelim. Bakın ben şu bütün üçgenin alanını biliyorum değil mi? Şuranın tamamına. Nedir buranın tamamı? AB'de 60. Nasıl buluyorum bu 60'ı? Yüksekliği 3K, tabanı X. Bakın yazalım. Yükseklik 3K, tabanımız X bölü 2 dediğimizde bu 60'ı veriyor bize. Hatta 3 ile sadeleştirelim. 20 kalsın. 2 ile de burayı çarparsam 40 olur. K çarpı X 40'mış arkadaşlar. Bunu bulduk. Peki nereyi istiyor bizden? Şuradaki mavi ile taradığım üçgeni istiyor. Peki bu üçgenin alanı bakın yüksekliği bu sefer 2K tabanı X. O zaman 2K çarpı X böyle 2 değil midir bizden istenen? İkilerde sadeleşirse aslında bizden istenen K çarpı X'miş. O da zaten Denizli'de 40 olarak bulmuştuk. Şuna gelelim ABC üçgeninde DBC'nin alanı 18... AB ile BH'ın oranını vermiş. AB'ye 3K derseniz diyor BH 2K. Hemen şu açı ortayı konuşalım. Demek ki şurası 3H, şurası da 2H olacak değil mi? Açı ortayın kollarının oranı ayakların oranıyla aynıydı. Şimdi bize şuradaki DBC'nin alanı verilmiş arkadaşlarım. Bakın ben yine BC'ye X diyorum. Tıpkı birinci soruda yaptığım gibi. O zaman bu 18'lik alanı ben nasıl bulurum diye sorsam... Yüksekliği 2H, tabanı X, bölü 2 eşittir 18'miş. Hatta 2'ler gitsin. H çarpı X'i 18 bulduk. Peki nereye istiyor? Bütün üçgenin alanını istiyor. Bakın bütün üçgenin yüksekliği 5H, tabanı X, bölü 2'yi bizden istiyor. Peki H çarpı X neydi? 18'di değil mi? Şurası 18. 18'miş bunun içi. 18 ile 2'yi sadeleştirelim. 9. 5 ile de 9'un çarpımını soruyormuş. 45'i işaretledim arkadaşlar. Evet, şu soruya geldik. 3. sorumuzdayız. ABC bir üçgen, DCB dik üçgen. Şu oranı bir görelim. AE EC'ye oranını vermiş bize. Şurası k. Şurası da 2k diyelim. Alan ABC'yi ABC'nin hepsini 24 olarak vermiş. D, B, C istiyor. D, B, C de şurası arkadaşlarım. D, B, C. Tamam. Biz yine şuraya bir X diyelim mi dostlar? Şu tabana X diyelim. Şimdi şu yüksekliklerin oranını yazacağız arkadaşlar biz ama onu da şuradaki kelebek üçgenden yazacağız. Bakın. 1'e 2 oranı var. O zaman şuna H dersem şu yükseklik 2H olmalı. Kelebek üçgenin oranında. Peki. Peki abc'yi 24 vermişti yazalım yüksekliği 2h tabanına da x dedik o zaman 2h çarpı x bölü 2 24'tür diyebiliriz 2'leri sadeleştirdim h çarpı x'i 24 buldum bu bir sonra geldim şu istediği üçgenin alanına bakın şu üçgenin alanını istiyor bu bir dik üçgen dik üçgenin alan formülü neydi dik kenarları çarp 2'ye böl yani h ile X'i çarpıp 2'ye bölersem benden istenilen alanı bulmuş olurum. E H ile X'in çarpımını biz 24 diye bulduk. Demek ki 24 bölü 2'den 12 çıktı sorumuzun cevabı. 4 numaradayız. ABCD D dörtgeninde bir diklik görüyoruz. Alan ABCD'yi vermiş tamam. Sonra B, H ile D'nin oranını vermiş. Şuraya 3K diyelim. Buraya 2K diyelim. Alan ABC. Şimdi şu ortadaki şuna da biz bir x diyelim arkadaşlarım. Bakın alan ABC dediğimiz şu soldaki üçgenin alanını istiyor bizden. Biz şimdi neyi biliyoruz? Bunun alanı 3k çarpı x bölü 2'dir. Yazalım. 3k çarpı x bölü 2'dir. Bunun alanı bu benden isteniyor. Peki sağ tarafta da bir üçgen var hocam. Bunun da alanını bulabiliriz biz. Bunun alanı da yüksekliği 2k Tabanı yine x bölü 2'dir arkadaşlarım. Ve bize bir de toplam alanı vermiş bakın. Şu ikisinin toplamını yani 3k x bölü 2 ile 2k x bölü 2 toplarsanız 5k x bölü 2'yi vermiş. Şuraya yazayım. 5k x bölü 2'yi bize 60 vermiş arkadaşlar bu adam. Hemen toparlayalım. 5'e bölelim 5'e bölelim 12. 2 ile çarpalım ne geldi? Ne geldi? 24. K çarpı x 24. O zaman bizden istenilen alan 3 çarpı k diğer diye yani 24 bölü 2 olur. 2 ile bunu sadeleştirirsem 12 kalır. 3 ile de 12'nin çarpımı 36 gelir. Sorumuzun cevabı. Evet. 10 numara da tamamdır arkadaşlarım. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki videomuzu da buradan devam ederiz inşallah diyelim. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.